Arsamız vardı 97'den beri adım, babamın adına kayıtlı olan yaklaşık 23-24 yıllık kayıt, kayıtta bulunan arsamız var. Bizim adımıza babamın adına kooperatif kuruldu. 40 kişiye verildi bu arsa. Babam onlardan bir tanesi. Şimdi 23 yıldır biz bu arsanın vergisini yatırıyoruz. Babamın adına kayıtlı. Biz 2-3 yıl önce vergisini yatırmaya gittiğimizde baktık ki arsa yani usulsüzlük yapılarak adımızdan alınmış. Biz mahkeme dava açtık. Ne yazık ki e, mahkeme e, sonuçlandı. Haklı olmamıza rağmen tapumuz, vergi makbuzlarımız, kadastro tutanağımız, bütün belgeler elimizde olmasına rağmen karşı tarafa verildi bizim arsamız. Yani ben e, çok üzüntülüyüm. Yani arazim e, dediğim gibi 24 yıl babamın adına kayıtlı. Vergi makbuzlarım, kadastro tutanağım, yani karşı taraf soruşturulmuş, muhtar ve azalar suçlu görülmüş. E, itirazları reddedilmiş. Ona rağmen daha savcı dosyası e, netleşmeden karar verildi. Yani burada büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Yani yetkililerin el atmasını istiyorum. E, yani bu, bu, bu şekilde olmaz yani. Babası bir, bir e, Mehmet Said Çelik olan birisi. Bir vatandaş. Gitti dolandırıcı bir vatandaş. Gitti eee şey yaptı. Bu kadastroda bir düzeltme yaptı. Babasının adı M. Benim babamın adı Mehmet. Gitti bu düzeltmeyi yaptı. M. Said dedi ki benim babamın adı Mehmet değil M. Said Çelik'tir. O düzeltmeyi yaptıktan sonra bu tapoyu adına aldı. Veraset çıkarıp adına aldı. Sonra başkasına sattı. Bu şekilde olay ceryan etti. Kesinlikle dolandırıcılıkla, e, üçkağıtçılık yaparak bu arsayı adlarına kaydettiler. Sonradan satışını yaptılar. 2-3 yıl bu Covid hastalığı vardı. Dava biraz uzadı, şudur budur o. Yani şey yaptı, hakimler değişti. En son e, dediğim gibi karar verildi. Yani usulsüzlüğü yapan, üçkağıtçılığı yapan, dolandırıcılığı yapan, benim babamın adını kullanan, TAPO'da, Kadastro'da 3 yapanın yapan kişinin davası kabul ediliyor. Karşı tarafın ta, TAPO adına kayıtlı olan kişinin davası kabul ediliyor. Benim 24 yıl adına kayıtlı olan vergi makbuzlarını yatırdığımız adımıza kayıtlı olan TAPO'muz, malımız, arazimizin yani adımıza kayıtlı olan arazimiz, her şeyimiz adımıza kayıtlı. Bizim davamız kabul edilmeyip reddedildi. Bakın buradan size göstereyim. Şöyle 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 12, 13 bakın hepsinin makbuzları size isim de göstereyim. Mehmet babamın adı kayıtlı burada TC'si de mevcut. Tapu burada kadastro tutanağı burada onu da göstereyim kadastro tutanağı burada tapu burada orijinal tapu burada. Emlak bildirim burada. Yani bütün kayıtlar babamın adına. Bütün kayıtlarda şüphesiz, çok şeffaf bir, e, yani hiçbir şüphe yok bu bizim arsamızda şüphe yok. Biz düzenli olarak devletimize vergimizi ödemişiz 25 yıldır. Yani. TC kimlik numarası uyuşuyor bakın. Vergi makbuzlarında, yatırdığımız vergi makbuzlarında. Şimdi arsamız eski olduğu için, güncelleme olmadığı için, eski olduğu için eski tapularda TC mevcut değil. Eski te tapularda tercih mevcut olmadığı için böyle bir e, şanssızlığımız oldu. Yani bu büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Yani bu bu yani yetkililer buna bir el atsın. Son karara itiraz e, daha istinaf açılacak daha is e, itiraz etmedik yani hani daha istinafa gidecek ama sonuçta e, savcı dosyası devam ediyor soruşturma devam ediyor e, dosya savcıda yani. Usulsüzlük yapan muhtar, azalar yani dosya sonuçlanmadan hakim nasıl öyle bir kararı veriyor? Nasıl yani usulsüzlük yapanlar nasıl davaları kabul ediyor? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani yetkili merciler benim hakkımı savunsun. Ben büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Büyük bir zulme uğradım. Yani dediğim gibi 25 yıldır bu arazi bizim benim babamın adına kayıtlı. Vergi makbuzlarımı devletime vergimi güzel bir şekilde ödüyorum her yıl. Bu mağduriyeti yaşandım yani ee, burada valimin devreye girmesini yani bir şekilde mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ya yani burada öksüzün hakkı var kardeşlerimin hakkı var yani vali olsun diğer etkiler olsun buna el atsın yani bu bu bu mağduriyetim büyüktür yani büyük bir zulme uğradım sayın valimizden bu konuda duyarlı olmasını istiyorum yani il başkanımızdan milletvekilimizden yani bu e, yani bu konuya el atmalarını istiyorum. Bu mağduriyetimi gidermelerini istiyorum. E... <gülüyor>